Bugün dans bizim için bir derdinde sardın kalbim anlamış değilim neden bitti bu sevgi saçmalamak değil de özlemek gibiydi sanki Şimdi yazar oldum sana gözlerin gözerme seni sever miydi böylesine deli Ay yaş oldum adım çıktı isyan karaba çok seviyorum diye mi bunlara bana yaşattı Şimdi ise yalnız daha ve sensin bakmakla nereye kadar giderdik Bana bunlar kestiğimle bekliyorum Dönme Her hatırım bir isyansı açıklamak gerekmendi <gülüyor> Ve hazır edin mi hiç beni Aynı duyguları tartırdın mı sen bana Hatırımda kaldı izlerim ve bugün yine bekledim Sen mutlusun şimdi gerek yok ki sevgilim